Herkese selam kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bu videomda sizlere Blackpink'teki teki Liza'nın solosu hakkında bazı spoilerları göstereceğim. Daha fazla bu tarz içerikler görmek istiyorsanız kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayınız. Biliyorsunuz ki Lisa solo kayıtlarına başladı. Geçenlerde Instagram Story, Sin'de böyle bir fotoğraf paylaştı. Fotoğrafta iki kişinin de Black label yazılı ceketi giydiğini görebilirsiniz The Black label yGye ait olan bir etiket bilgisayar ekranına bakınca Lisa'nın solosu ile ilgili çalışmalar yaptığını görebilirsiniz Daha sonra bu fotoğrafta Whats my name yazmış Bu fotoğrafı dikkatle incelediğinizde la Lisa yazısının olduğunu göreceksiniz. Beelink'ler ise Liza'nın solosunun adının bu olacağını düşündüler. Bu olaydan sonra Twitter'da What Say My Name etiketi dünya gündeminde birinci sıraya yerleşti. Ayrıca DJ Snake ile işbirliği yapılacağından bahsediliyor. Geçenlerde DJ Snake Insta Story, Sin'de hem hem Blackpink'i, hem de Liza'nın kişisel hesabını etiketledi. 12 Temmuz'da klip çekimlerine başladı. Sonra stüdyoda kayıtlar başladı. Büyük ihtimalle Ağustos'un sonlarına doğru Liza'nın solosu çıkacak. Heyecanlı mısınız? Yorumlarda buluşalım.